Sen bir kuşsun Hadi öttüm aile coşsun Şımarıklığın da olsa Bize daima yine hoşsun Hadi bir hikaye anlat Güzel ötmeyip bağırma Ağustos ve cinanım sat Diye almadık unutma Diğer Şerinden biri bak uçuyor yanından Birkaç ustalık da Sen yenmez hiç tadından Bıcık. sen bir kuşsun hadi öt tüm ayda coşsun Şımarıklığın da olsa bize daima yine boşsun Kıyamam ki ben bu tatlı, küçücük, sıcak ve yumuşak. Kuşa çok minik suratla evimin sevinci bu uşak. Bir şey yapmadan da dursan ya da tüm gün uyuyup dursan. Sana tek bir laf da yetmem eğer uslu kuş olursan. Bıcık sen bir kuşsun, hadi yüttüm aile coşsun. Şımarı bize daima iyi hoşsun Acaba bu kuş mu yoksam Sıradan bir insan Oğlumu daha mutludur Bir sorsam Bu sorum bölerdi toplumu Ama özgür olmasaydım Gönlümce yaşamasaydım Olamazdım mutlu asla Bütün ihtimali saydım Bıcırık, sen bir kuşsun, hadi öt tümayla coşsun Şımarıklığım da olsa bize daima yer hoşsun.